7 Ocak 2021 Antalya Kaş Palamut Mahallesi'ndeyiz. Evet. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Veli, Veli Karakaya. E, Kocakaya. Kocakaya, özür dilerim. Şükrü Yıldız Öykü <gülüyor> Tarım'dan. Burada domates serasında sıfır yeni kurulu bir set evet. Bu sene rekor gelişim ilk defa kullandık tabandan. Evet. Neler oldu abi? Önce çeşidimiz nedir onu bir söyleyelim. Çeşidimiz Alberti. Alberti çeşidimiz. Neler gördük? Neler yaşadık? Ne sağladı bu toprak? Ham bir toprak. ham tamam, toprak yani ee, Şöyle söyleyeyim yani irilik olarak büyük. Büyük. Verim Zaten olarak da verim olarak şöyle, da yani. Şöyle bir 700 gram domatayı gördüm ben kendim de yani. Şimdi e, şimdi çeşit olarak iri bir çeşit. İri bir Doğru çeşit. Doğru mu? Ama e, tutum olarak aynı salkımdaki irileştirmesi. Aynen. Aynı. Tepe yürümesi gidiyor yani Giliyor. böyle. Şimdi şöyle bir özelliği var ekstrem bunun. Bu kıvrılarak büyüyor yaprak. Evet, evet. Herhangi bir stres sorunu yok, yok şu an. Evet. Belki o. şey olabilir. Evet. Ee, toprakla ilgili ne söyleyebilirsin? Önce bir topraktan bahsedelim. Şimdi ham yeni kurulmuş bir sere. Ya toprağımız çok öyle verimli değil. Biraz çekme toprak yaptım ben buraya çekme yani. Yaptık. Yani onun için karıştırdım işte. Karıştırdık. Ondan sonra da böyle devam tarih ettik. Tarih nedir? Dikim tarihi bunun? 30 30 Ağustos. 30 Ağustos. 30 Ağustos. 30 Ağustos. Evet. evet. Siz neler söyleyebilirsiniz Şükrü Bey? Şimdi abi burası yeni bir sera. Tabii toprağın özelliğini tam net bilmedi mi? Bilmedi. Burada şöyle, su problemi... Şöyle geçin siz. Tamam. Hı -hı. Su problemi yaşamayalım diye... E, rekor gelişimin bu özelliğini de bildiğimiz için... Hı -hı. Veli abi özellikle kullan burada nasıl bir problem yaşayacağımızı bilmedi mi sizce? Su tutma kapasitesi yüksek olduğu için rekor gelişimin daha az su kullanılarak... E, bu üründe çabuk yetiştiği yani ham bir toprakta evet, evet, toprak evet. toprak çek toprakta bundan dolayı kullandırdık e, tabi Alberti iri bir çeşit Normalde 300-400 gram yapar hı hı, şu e, ortalama an. burada 700 gram 600 gram 800 gram meyveyi net görüyoruz yani bir tane ağaçta iki tane ağaçta değil çoğu meyveler e, bu şekilde bizim Baktığımız diğer Alberti seraları da Şimdi Velha abinin burada askılar da kırılmaya ha, başlamış. 3-4 kere kaynattı Velha. Bir sabah geldiğinde inşallah sera çökmez. <gülüyor> Şöyle gidelim abi. Yavaş yavaş gidelim. Gidelim. Şöyle kameramız göstersin şu güzelliği. Şöyle devam edelim. Devam edin Şükrü Bey siz. Abi Alberti çişli normal 300-400 gram yapar. Hı -hı. Ama burada afaki bir irilik yaptı. Biz bundan da biraz da şikayetiz aslında. Biraz. Da biraz. Biraz. Zorlanıyoruz ama. E, tabi e, iş piyasada bunu arıyorlar. Anladın? Şöyle gösterelim. Tabi ihracata gönderemesin ama iş piyasada şu anda fark veriyorlar buna. Fark veriyorlar. E, çok Şimdi, memnunuz. Sonajdan çok memnunuz. Şu anda telleri de şu şekilde çekebilirsiniz. Yukarı çekelim. Şurayı gösterebiliriz. Bak, Bakın Başta Bu askı, askının demirleri şu de demir, kırıldı. Yine kaynattı. Şöyle askı aşağı doğru gitmiş. E, şu anda memnunuz yani. Gidelim. Diğer tarafta başka bir çeşidimiz de var. Hı -hı. E, Kızılkaya. Normalde 200 gram, 170-180 gram. Onda da 250-300 gram kızılkaya da çeşitli görürsün. Hı hı. Onu da gösterelim. Yani sadece Alberti'de tamam. gidelim. Gidelim. Şöyle gidelim. Böyle göstere göstere gidelim. Oradan da dönelim. Ee, Veli abi başka ne anlatmak istersin? Ne söylemek ben istersin? Ben bu sene... Ben kullandım memnunum diye. Memnunsun. Yani. Tavsiye edersin herhalde ee, Pahavut Evet. Ee, ve Çavdırkaş bu bölgeye. Evet. Burada e, peki üretimle alakalı buradaki uygulamanızda rekor gelişimin uygulaması konusundaki işçiliği konusunda bir zorluğu var mı? Yok. Hiç bir zorluğu yok, yok değil mi? Yok. Yani burası kaç dekar toplamda? 4.5 dekar. E, bir alanda. Evet. E, herhalde bir, bir saat sürmemiştir onu atmanız yok, buraya. Yok Basit. Basit. İşçilikten zorluğu yok. Şöyle tekrar gösterelim. Alttan domatesleri şöyle seramızı bütün halde şöyle çekelim. Yavaş yavaş. Eee... Bu çeşitliğin bir tanesi bu. Bir Olsun de abi, bir de görelim. öbür tarafa doğru gidelim. Şöyle gösterelim. Buradan. Buradan gösteriyoruz. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Sera. Böyle gelin. Yavaş yavaş gelin. Bu tarafa doğru. Veli abi gel böyle. Tamam. Öbür çeşitli de bakalım. Tamam. Kameramızı takip etsin bizi. Tamam. Gel böyle gelelim. Bu şimdi burası da böyle gelelim bu tarafa doğru burası Kızılkaya çeşidi Gel. böyle yani buradaki irilik ve verim konusu tutun konusu evet. şu şekilde abi şu şekilde yani şu karşıyı gösterirsek şu aradan evet. şurayı, şurayı. Şu arayı şöyle göstersem Peki renk alma konusu nasıl? Şu an bitkinin renk, renk aldırması. Şu anda rengi güzel. Burayı ben toplayalım daha hafta olmadı bak. Toplansa toplanacak domates var. Şu şekilde gösteren. Yani. İrilik bu. Yani normalde istenen olan çeşitten bir kalem daha yukarıda. Sonuç evet. olarak. Geçen en de Tabi ben verdim ihracatçıya da tek koliyi işleyeceğim dedi. Geçen yani, gün verdi. Yani çift koyamadı. 4'lü, hani 5'li, 6'lı ihracat işlerini aldı. Evet. Bunu hani 4'lüye bir kolide 4 tane yan yana dört koyarsın. ancak 4'lü. Normali 5'li. Yani tek yani sıra. Tek sırada götürdü. Süre. Şöyle evet. gidelim. Biraz daha ha. şuradan tek gösterelim. En azından Seren'in her noktasında aynı olduğunu görelim. Şöyle çekim yapalım. Yani burada Rekor Gübrü Aşe'nin. Üst taraflarında gösteriyor. Evet şöyle. Yani şu, normalde bu ürün biraz daha daha şiştik. Hı hı. Bu normalde şu şekilde hepsinin olması gerekiyor. Hı hı. Ama şu anda iritme başlıyor. Hepsinde yani. iritme devam ediyor. Evet. Şimdi şurada da aynı şekil görünüyor. Aynı Telin, şekilde. Tele basmış. Tutumda da sıkıntısı yok şu hı hı. anda. Tamamen dolu geliyor. Tepeler de gidiyor. Yok. Kör yok. Şurada şöyle açalım. Şurası. Şu bir önceki dolu. Şu yenisi de geliyor. da şu, şu şekilde tuttum. Yani butonajı göre alttaki yüke göre hı hı. burada illa bir kör problemi yapar ama şu anda Şöyle gel e şurada duralım abi. Burada tamam. bir şey yapalım. Tamamlayalım. Şöyle gelin siz de. Burada tamamlayalım. Veli <gülüyor> abi e gönül rahatlığıyla tavsiye eder misin? Ederim abi. E Şükrü Bey siz ve bu serayla ilgileniyorsunuz. Evet. Buradaki birçok seraya bakıyorsunuz. Evet burada bu sonuçları gördünüz. Evet. Tabi bu serayı gören birçok kişi herhalde bayağı bir Oğlum, e, sonuç. Beğen, beğeniyle alakalı on numara bir sonuç evet. verdiğini söylüyor. Evet. Ee, var mı eklemek istediğiniz? Buradan tüm, videomuzu tamamlayalım. Tüm Türkiye genelindeki okay. tüm çiftçilerimize bu kullanmasını tavsiye ederiz. Ee, biz de teşekkür ederiz size. Seranızı gezdirip görüşlerinizi paylaştınız. Buradan bütün Türkiye'deki üreticilerimiz izleyecek. Tekrar söyleyeyim. Rekor gübre yaprak gübresi ve rekor damlama gübresini de bu serinizde mutlaka kullanın ve damlılığını sağlayın. Hem daha daha bu iyi görüntünün birkaç kat daha üstüne çıkacağı garantisi var diyelim. Buradan herkese selamlarımızı gönderin.